Canavar kamyon, Kerem Komiser ve Aslı Polis'i ezdi. İşte orada baksana fakir. Sanki ütülüyor ya. Şunun yaptığına baksana. Kerem Komiser ve Aslı Polis'i oradan kurtarmalıyız. Zaten dümdüz oldular. Onları kurtarmanın bir yolunu bulalım. Siz gidin canavar kamyonu oyalayın. Ben de arka taraftan Kerem Komiser ve Aslı Polis'i alıp götüreceğim buradan. Tamam güzel fikir. Haydi. <gülüyor> hey canavar kamyon. Haydi bu tarafa gel. Bırak onları. Kolaysa bizi ez. Haydi gel. Olamaz. Bas fikir bas geliyor geliyor kaç çubuk fikir bas kaza olamaz hayır geliyor evet güzel onlar oyalarken ben de Kerem konservasyon polisi alayım buradan Bas yengim Bas Bas El çek bize hayır ayrılalım ben buradan gidiyorum olamaz hayla benim peşimde anneciğim gelme gelme git git olamaz evet sonunda aldım onları çabuk çabuk güvenli kaleye doğru gideyim çok yavaş gidiyorum umarım canavar kamyon beni görmez. Yoksa ondan kaçamam. İşte güvenlik kaleye ulaştım sonunda. Merhaba ben geldim. Fakir geldi mi? Zengin aşkım fakir gelmedi. Nasıl gelmedi? Ya? Siz beraber değil miydiniz? Yollarımızı ayırdık. Onu canavar kamyon kovalamaya başladı. Olamaz geliyor. Çekilin yoldan. Hayır arkamda. Ezecek beni. Gel çabuk fakir gel. Olamaz kapıları kapata. İşte kapanıyor. Olamaz. Oh son anda. Tamam güzel dışarıda kaldı. Fakir huysuz nerede? Valla biz canavar kamyonu oyalarken. Huysuz da Kerem konserve ve Aslı polisi kurtaracaktı. Dışarıda kaldılar ya ne yapacağız fakir? Huysuzu içeri alalım lütfen. Ya şu anda huysuzu içeri alamayız ki. Nasıl alacağız? Canavar kamyon kapıda bekliyor. Kapıyı açarsak hepimizi ezer. Ne canı var kamyon, huysuzu da ütülerse dümdüz olursa huysuz. Merak etme, öyle bir şey olmaz. Huysuz başının çarptığına bakar herhalde. <Gülüyor> Ne oluyor ya dışarıda bu sesler ne? Bu helikopter sesleri nereden geliyor? Teknolojik bir helikopter sesi duyuyorum. fakir? Biz de duyuyoruz Tepegöz. Sessiz olun kapının önünde. Acaba bu canavar kamyonun sesi mi? İyi de bu helikopter sesi. Canavar kamyon bir kamyon sadece. Eğer ki helikopter olsaydı canavar helikopter olurdu adı. Ya Tepegöz bir sus be. Tamam tamam Sustum işte niye var yönüz sizden de alkoliyim diye kıskanıyorsunuz beni değil mi fakir yeter göz yeter ben yeter biz süt diyorum sana güvenli kaleye doğru gideyim olamaz bu ne hayır. İşte şimdi Ayva'yı yediğimizin resmidir. Uçacak galiba. Pervanelerini çalıştırıyor. Eğer ki güvenlik kaleye girerse herkesi dümdüz eder. Kerem Komiser ve Aslı Polis gibi olur hepsi. Güvenlik kalenin de üstü açık. Uçarak girebilir içeri. İçeridekilere nasıl haber vereceğim ben? Hemen abone olup like atmazsanız bu deli kamyon hepinizi ezer. Çabuk dediklerimi yapın. Abone olun. Like atın. canavar kamyon hiçbirinize ezmesin. Çabuk çabuk hızda olun. Eyvah, uçuyor. İçeri girecek. Bir şeyler yapmam lazım. Hey, buradayım. Buraya bak. Sana diyorum, buraya bak. Duymuyor beni. İçeri girecek. Hey. Olamaz! Buraya bakıyor! Bu ne böyle? Şuna bakın! Bu uçuyor! Olamaz! Geliyor! Bas bas! Arkamda takip ediyor! Daha hızlı! Çabuk çabuk! Geliyor! Olamaz! Yakalacak beni Hayır! Yardım edin! Huysuz'un peşinde! Açın şu kapıyı! Çabuk! Huysuz'u kurtarmamız lazım! Haydi gidelim! Huysuz! Geliyoruz dostum geliyoruz! Umarım Huysuz'u yakalayamaz! Basın geze basın! Evet bebek tepe göz doğru söylüyor. Olamaz tam üstümde ne yapacağım ben şimdi iki apartman arasındayım. Burası çok dar olduğu için buraya inemiyor. Ama burada duramam sürekli bir şeyler yapmam lazım. Kaçmaya çalışsam kaçamam. O uçarak geliyor kesin yakalar beni. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Uyusuz kanka neredesin? Geldik yardım o dayan kanka neredesin? Olamaz geliyor basın çabuk bas bas. Sakın durmayın tam arkamızda. Huysuz çabuk. Tamam gidiyorum. Arkamdan gelin. Yalvarırım hızlı gidin lütfen. Yakılacak bu bizi arkamızda. Hadi, Huysuz daha hızlı git. Ancak bu kadar gidebiliyorum. Aman Hayır! Kaçın çabuk kaçın, olamaz geliyor. Hayır bizi de ezecek! Huysuz hazır ol, yakalayacağım şimdi seni. İşte uçuyorum. Çabuk tut elimi. İşte mi? tuttum seni. Tamam götürüyorum. Oğlum, be kurtuldu kuyusuz. Neşesin. Tepe göz bir şey diyeceğim. Madem ki şimdiye kadar uçabiliyordun, neden uçmadın? Oğlum sen benzinin litresi kaç para benim var mı? Uçayım ondan sonra bir sürü benzin dipsin değil mi? Olmaz öyle şey. Sen zamanında uçsaydın zengin ve fakiri kurtarabilirdik. Senin yüzünden kurtaramadık onları. Neymiş? Benzin olmuş 10 lira. Altından daha değerli. Ay neyse uğraşamayacağım seninle. Indir yere beni çabuk. Ben de seni taşımaya çok meraklıydım sanki. Al indirdim. La, oğlan Bu Tepegöz uçmayı öğrenmiş. Latape nasıl uçuyorsa oğlan bize de öğretmişiler. Huy sus tepe göz babamlar nerede? Evet ya zengin amcam ve babam nerede? Uyacağız. Tepe Tepegöz yüzünden canavar kamyon ezdi onları. Zengini de fakiri de ezdi. İyi benim yüzümden mi? Asıl senin yüzünden ezdi o canavar kamyon onları. Seni kurtarmaya gelmeseydik ikisi de ezilmemiş olacaktı. Ben mi dedim beni kurtarmaya gelin. Siz Kendiniz geldiniz. Kerem konserve astı poliste kasalaydı. Senin yüzünden onlar da düştü. Fakir aşkım demek ki o canavar kamyon fakiri ezdi. Ne yapacağız ya burada sıkışıp kaldık bir şey de yapamıyoruz. Kardeşim benim aklıma süper bir fikir geldi. Ne fikri eşek? Canavar kamyondan kurtulma fikri. Ben şimdi suya kadar gideceğim. Siz de canavar kamyonu eşek sudan gelinceye kadar döveceksiniz. Bence gayet mantıklı bir fikir. Helal bir eşek. Ya bırakın şimdi saçmalamayı. Havada uçarken Kerem Komser ve Aslı polisi sırtımdan düşürdüm. Onlar da şu anda şehirde kaldı. Zengin ve fakir de şehirde. Sayımız gitgide azalıyor. Canavar kamyon bizi yenecek bizi. Of! Sonunda kendimi şişirdim. Zengin. Zengin işte burada. Olamaz. Zengini de ezmiş. Zalim abim. Fakir kurtar Böyle kalmak istemiyorum. Zengin kendini şişirmen lazım abi. Nefesini tut ve kendini şişir. Nefes yok çomunu. Gel şişir işte kendine. Haydi. Nefesini tut ve kendi içine doğru sık kendini! Fırk. İşe yaradı. Şiştim fakir. Baksana. Evet. Eski halimize döndük. Fakir bu canavar kamyon manyak ya. Yere yapıştırıyor resmen bize. Evet. Sanki ütülermiş gibi. Ne yapacağız zengin? Olamaz fakir. Üç deyince gaza bas tamam mı? Ne oluyor ya? Neden? Sakın soru sorma. Üç deyince sadece gaza bas. Üç. Çabuk fakir bas gaza. Olamaz. Geliyor. Yine geliyor peşimizde. Hayır. Olamaz. Sizin bas gaza bas çabuk. Kurtulduk! Hayır! Kaçın! Kerem Komiser Aslı Polis kaçın! He? Olamaz! Yine mi ya? Hayır! Olamaz! Yine mi ya? Evet! evet sıkıldım artık! Yine ütüledi bizi Evet Kerem ütüleyip duruyor! Olamaz! Yine bu tarafa doğru geliyor! Kapıları kapatın! Çabuk çabuk! Ya baba kapıları kapatsan ne yazar uçuyor görmüyor musun doğru o zaman herkes duaya başlasın işte aşağı geliyor olamaz hepimize özleyecek işte geldi ne yapacağız biz şimdi bana bak kamyon artık bırak bizi ya bırak düş şakımızdan kardeşim ne istiyorsun bizden evet ya bı sal bizi artık kardeşim benemek kamyon illa ki ütü yapmak istiyorsan <Gülüyor> bu işte buradaki gisleri ütüle atıyorum yakala. Bu giysileri ütüleyebilirsin. Yeter yani biz ütüleyeceğine bu giysileri ütüle. Bıktık artık yani bunaldık yeter. Baksanıza işe yaradı. Heh, aferin. İşte öyle ütülemeye devam et. Aferin sana. Gördünüz mü? Bunun canı ütü yapmak istiyormuş. Meğersem. En başta söyleseydi ben zaten tüm giysilerimi ütülettirirdim. ona. Hem kadınların işi çok zor. Hem ütü yapıyor, hem bulaşık yıkıyor, çamaşırları yıkıyor. Yeter yani. Gördünüz mü? Ne güzel ütülüyor. Tüm giysiler dümdüz oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Çok garip. Demek ki canı ütü yapmak istiyormuş. Vay be. Güzel ütüle kırışıklık olmasın. Fakir bu baya safmış ya baksana. Ütü yapıyor resmen. Vay benim giysilerimi de ütülesin bari. Ah be kardeşim keşke benim de giysilerim olsa. Onları da ütülerdi. Bana bak o giysilerde bir tane kırışıklık göreyim. İnan ki seni kulaklarından tavana Oglam şuna bak, onları ütülemeyi bitirdi. Evet evet çabuk yeni giysiler verin. Vallahi giysi biterse bizi ütüler. Vallahi fakir buna giysi mi beğenir? Deli gibi ütüliyorum şuna meksenize. Onun bir şey diyeceğim bu giysilerde bitince biz buna ne vereceğiz? Havalallah Oglam, doğru diye. Buna sürekli giysi vermemiz lazım Oglem. yoksa bizi ütüler. Bu kadar da olmaz ya, ben böyle bir şey görmedim Oglem, Baksana nasıl ütü yapıyor? Manyak mı manyak? Oh be, şimdi sorarım ben ona. Kerem artık bir şeyler yapalım. Evet aslı takip et beni. O canavar kamyonun işi bitti artık takip et. Yakaladığım yerde ona ateş edeceğim ona. <Gülüyor> evet, bunları da bitirdi. Çabuk çabuk yeni giysiler verin şuna. Fakir başka giysi yok ki. Oğlum <Gülüyor> kızmaya başladı. Çabuk giysi verin şuna. <Gülüyor> Canavar kamyon kardeş, başka giysi yok, yeter bu kadar. Hem bugün çok çalıştın. Git birazcık tatil yap, ne bileyim. Şimdi sorarım sana canavar kamyon. Ben geri döndüm. Gel bakayım buraya. Şimdi işim bitti. Olmaz kaçın gelirdi bu geliyor. Ne çabuk? Ne oluyor be?